Bugün Adıyaman Gölbaşı'ndayız. Güven Motordayız. Selim Ustam'la beraberiz. Evet Selim Ustam sendeyiz. Selam Aleyküm arkadaşlar. Ee, Adıyaman Gölbaşı'ndan Güven Motor. Ben Selim Usta. Altay Tank'ın ilk yağ değişimi arkadaşlar. 750 km sıfırken sıfır aldığınız tank elinin ilk 750 km'de yağını değiştirmeniz gerekir Bizimki 1107 kilometre oldu. Biraz ee, geçtik bayağı. Evet bayağı zaten yağ yıpranmış. Hı hı. 750 ile 1000 kilometrede yağ mecburuyor arkadaşlar. Değiştirmezsek ya veyahut yağ değişiminde geç kalırsak bu bize ne gibi e, sorunlar çıkarırsa? Ee, yağ değiştirme de geç kaldığında siboplarda aşınma oluşur. Hı hı. Efendime söyleyeyim kara duman atar yağ öldüğü zaman baskı kendini rahat bırakmaz sakızlanma gibi yapar biraz önce sen zaten deponun şey herhalde kapağını açtın yağı boşalttın değil mi? o eski evet, yağı evet evet yağı döktük mü evet yağ o burada yağ, çıkan yağ, yağ hale, burada arkadaşlar geldiğini bir gösterelim Bak, simsiyah bu şekilde yani motorunuz hmm. uzun ömürlü olmaz arkadaşlar yağ bakımı geldiği zaman ya ilk işiniz yağını değiştirin Peki bu ilk bakımdan sonraki rutin bakımlarımız yine her 750 km'de bir mi olacak? Evet. Bilmediğimden soruyorum. Belki yanlış söylüyorsam. Beni Yok, düzeltip, bi... e, mesela arabada derler ya arabalar evet. için. F30 derler, 50 derler, ince derler, kalın derler falan. Bunda şimdi, hangi tür yağlar olmalı? Yağ seçerken arkadaşlar neye dikkat etmeli? Şimdi arkadaşlar ilk önce 15-40 yağ kış aylarında kullanılır. Çünkü motor yağlamayı daha iyi yapsın diye. Yağ pompasını daha iyi yağlama yapsın diye. Kışın ince kullanılır. Ha, ince yağ. Evet donmasın diye yani donmaya karşı. E, yazında e, zaten havalar sıcak, motor sıcak. E, 20.50 tercih edilir. Motorun deposu kaç litre veyahut kaç milim yağ alıyor? 750 milim yağ alır. Hı hı. E, diğer kap modelleri olarak onlar 1 litre alır ama bu tank 50'likler 750 milim alır arkadaşlar. Tamam. Kullandığınız motorun yağı çok önemli arkadaşlar. Koyduğunuz yağın markası da çok önemli. Bu araçlarda da hakeza yağ modeli, markası falan böyle fark ediyor. E, tabii ee, ki şimdi yağ önemli demiştik. Yağ markası Castrol, Shell, hı hı. Veta bunlar kalitelidir. Yani gönül rahatlığıyla motorunuza koyabilirsiniz. Hı hı. Bu yağlar olursa dedin 750 evet. kilometreden 750 km'ye. Kilometre evet, evet, normal sıradan yağ kullanırsanız her kez. 500 kilometreden 500 kilometre mecbur kalırsınız değiştirmeye. Hı hı. Ama kaliteli yağ kullanmış olursanız 1000 kilometreden hatta 1000'i de geçmiş kullanabilirsiniz. Sorun olmaz. Anladım. Ee, yağ konusunu tamamladık o zaman. Işte? Evet. Peki, ilk bakımda başka nelere dikkat edeceğiz? İlk bakımda nelere dikkat ederiz? Ee, arka balata, ön balata, tübo ayarları çok önemlidir hı hı. arkadaşlar. Çünkü ilk bakım önemlidir arkadaşlar. Motorun çalışma sistemi, yakıt sistemine, karbüratör dediğimiz karbiotürüne bakılır. Arkadaşlar, biliyorsunuz ki e, tank ellilikte kabin lastiğimiz var. Şu kabin lastiği çok önemlidir arkadaşlar.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 Sık sık bunu kontrol ederseniz uzun ömürlü binersiniz motorunuza. O zaman, o zaman her bakımda Tabii ki. kabin lastiğine bakmanız lazım. Tamam. Zincir, ayarı, zincir ayarı çok önemlidir arkadaşlar. Güzel ayarı sadece bir güzelce yağlanacak. Onu mesela ne yaptın da neyden anladın abi onu? Ee, Ge gergin mi olması lazım, sert mi hayır, olması lazım? Ne gergin ne yumuşak. Hmm. Orta olacak ki motor vites attığın zaman rahat rahat.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 bir beş dakika ısınması için şöyle kazı ver vermelisin. Rolantası biraz düşük Mehmet Bey. Hı hı.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 Tamamdır. Şöyle bir test yapalım Mehmet tamam. Bey.